Merhabalar 23 Haziran 2022 tarihinde Venüs'ün İkizler Burcu transiti başlıyor. Bu videoda Venüs'ün İkizler Burcu transiti ne neler yaşayabiliriz bunları aktarıyor olacağım. Aynı zamanda yükselen burçlara ilişkin bu transitin etkilerini paylaşıyor olacağım. Evet 23 Haziran'ın ilk saatlerinde Venüs'ün İkizler Burcu geçişine başladığını görüyoruz. Venüs'ün artık Boğa Burcu transitinden çıkıp İkizler Burcu'na geçmesi özellikle gündemimizin biraz daha parasal konulardan sosyal ilişkilere, iletişime, medyaya, yakın çevre ilişkilerine odaklanacağını göstermekte. Venüs'ün bu geçişi tabii ki e, özellikle Venüs konulardaki algılarımızı da değiştirecektir. Biliyorsunuz Venüs güzellik, aşk, ahenk uyumla ilişkilendirilen bir gezegendir. Aynı zamanda para kazanma biçimimiz, parayı elde etme ve sevme biçimimiz yine e, Venüs'le ilişkilidir. Dolayısıyla Venüs'ün burç değiştirmesiyle beraber bu saymış olduğum kavramlara ilişkin algılarımızda da bir takım değişimler olacaktır Tabii Venüs'ün boğa burcunda güçlü olması bu algı ile alakalı Aslında kaynak arayışımızı güven arayışımızı daha çok artırmış olabilir Şimdi ise biraz daha sosyal biraz daha Laç biraz daha gelgitli bir ruh hale içerisinde olabiliriz Venüs'ün İkizler Burcu geçişiyle beraber özellikle konuşma dürtümüz çok artacaktır. Kendimizi anlatmak, aktarmak, iletişim kurma dürtümüzün çok artacağı bir süreç olacaktır. Özellikle Natal haritasında Venüs İkizler Burcu'nda olan kişiler mutlaka sevdikleri insanla sohbet edebilmek, konuşabilmek isterler ve çok konuşurlar, konuşmayı çok severler ve güzel konuşurlar aynı zamanda. Bunun yanı sıra tabii Venüs'ün İkizler Burcu'nda olmasın. Aşkta çabuk odamızın dağılabileceği, aynı zamanda parayı kazanma biçimimizde yine çabuk sıkılabileceğimiz etmenleri de gösterecektir. Biraz e, flört öz, biraz şıp sevdi, e, aynı anda birden fazla flörtü e, götürebilen bir enerjiyle getirebilir tabii ki e, asla tasvip etmemekle birlikte. Enerjimizin biraz daha artacağını söyleyebilirim, ilgi alanlarımızın daha çok artacağı bir süreç. Özellikle e, Uzun zamandır konuşulması, görüşülmesi, çözülmesi gereken problemler varsa bunları oturup konuşmak adına da doğru bir süreç olacaktır. Burada tabii biraz zaman zaman ilgi alanlarımız dağınık olsa da ne istediğimizi bilemeyecek olsak da aslında olaylardan çabuk sıyrılmak, hemen toparlamak, hemen iyileşmek gibi etkileşimlerle çalışacaktır. Burada kabımızı sağamadığımız ve biraz hareketli olmak istediğimiz bir süreç söz konusu. Tabii e, Venüsün ikizler burcu geçişiyle beraber özellikle sosyal medya üzerinden kurulan aşk ilişkileri bazı ifşalarda bu dönemde gizli ilişkiler, birden fazla flörtün aynı anda yürütülmesiyle alakalı konularda ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. E, bununla birlikte pratik zekamızın ön plana çıkacağı hemen e, kritik durumlardan e, pratik çözüm yollarıyla e, sıyrılabileceğimiz süreçlerde etkili olacaktır. Peki Venüs'ün İkizler Burcu transitinde ne gibi etkileşimler olacak e, gezegenlerle buna bakacak olursak? 29 Haziran tarihinde Venüs'ün Jüpiter'le 60'lık bir açısı oluşacak. Venüs 7 derece İkizler Burcu'ndayken Jüpiter ise 7 derece Koç Burcu'nda bulunacak. E, bunun yanı sıra 13 Temmuz tarihinde ise Venüs ve Satürn arasında bir üçgen açı oluşacak. Venüs 24 derece ikizler burcuna kadar ilerlemişken Satürn'de 24 derece kova burcunda bulunacak. Özellikle sağlam başlangıçlar ciddi ilişkiler adına önemli bir tarih olacaktır. 14 Temmuz tarihinde Venüs Neptün karesi var. Venüs 25 derece ikizler burcundayken de 25 derece e, balık burcunda bulunacak. Ve burada da tabi biraz ilişkilerde yalanlar, dolanlar, ihanetler, saklananlar, sırların ortaya çıkacağı, kafamızın biraz dağınık olacağı süreçler etkili olacaktır. Ve artık 18 Temmuz tarihinde de Venüs'ün yengeç burcu transiti başlıyor olacak arkadaşlar. Hani e, 18 Temmuz'a kadar biraz e, havai olacağımız, uçarı olacağımız aynı anda birden fazla konuyla ilgileneceğimiz ama aynı zamanda tabii ki e, iletişimle alakalı medya ile alakalı veya konuşmalarla alakalı ifşalarla alakalı konularında ön plana çıkacağını söyleyebilirim Peki bakalım şimdi 12 burcu Venüs'ün ikizler burcu geçişiyle beraber neler bekliyormuş Merhaba sevgili koç burçları. Venüs'ün üstün ikizler burcu geçişiyle beraber iletişim trafiğimizin hızlanacağı, çok fazla kişiyle diyalog kuracağımız yakın çevremizin gündemleriyle ilgileneceğimiz bir süreç başlıyor olacak. Anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler ön planda. Yeni maddi ortaklıklar kurmak, Aşk ve ilişkilere dair tekliflerle ilgili gündemlerle aşırı, aşırı olmak adına güzel bir süreç olacaktır. Bununla beraber medya, basın, yayın alanlarıyla alakalı da pozitif etkileşimler yaşanabilir. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa Burçları. Venüsün İkizler Burcu geçişiyle beraber maddi konulara odaklanacaksınız. Aynı anda birden fazla alandan kazanç elde etmek, birden fazla gelir kapısıyla e, iştigal etmek adına önemli bir süreç aslında. Bu alanda para kazanma biçimlerinizi güncellemek, yeni e, kazanç kapıları araştırmak adına da fırsatlarınız olacaktır. Aynı zamanda harcamalar noktasında da gereksiz harcamalar yapma ihtimaliniz var. Bu konuda tedbirli olursanız faydalı olacaktır. Sevgili boğa burçları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber artık gözler önündesiniz. Kendinize bakmaya başlıyorsunuz. Bir takım imaj değişikliklerine gidebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek, iyi hissetmek adına bazı değişimler söz konusu olabilir. Ee, özellikle kadınsanız daha e, hoş, daha güzel gözükeceğiniz, erkekseniz daha çekici gözükeceğiniz bir süreç olacaktır. Yani auralarınızın genişlediği bir süreç olacaktır. Sevgili ikizler burçları bu sayede insanların üzerinde bırakmış olduğunuz etki de daha güçlü olacaktır. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Venüs'ün ikizler burcu geçişiyle beraber biraz gizli konulara yönelmeye başlıyorsunuz. Gizli aşklar, parasal konularda ne yapabilirim, nasıl bir hamle yapabilirim gibi konularda artık oturup düşünüyorsunuz sanki. Bu alanda özellikle sanatla ilgilenen yengeç burçları varsa güzel ilham kapıları açılabilir ama biraz Venüs'ün ikizler burcunda 12. elinizde olması zihninizin çok aktif olduğu çok fazla şey düşündüğünüz aynı anda birden fazla şey yapmaya çalıştığınız ve belki de yorulduğunuz bir süreci de etkiliyor olabilir. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları, Venüs'ün ikizler burcu geçişi özellikle hayalleriniz, idealleriniz, hedefleriniz, sosyal çevrenizle alakalı konularda iyileşmeler yaşatacak. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz, yeni dostluklar kurabilirsiniz. Bununla beraber hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmek adına bir takım değişimler söz konusu olabilir hayatınızda. Yani yeni iyicil koşullara geçiş sağlayabilirsiniz sevgili aslanlar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Venüs'ün İkizler Burcu geçişi, kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı önemli iyicil süreçlerden geçeceğinizi gösteriyor. Özellikle aşk hayatınızla alakalı radikal kararlar alabileceğiniz gibi iş hayatınızda da desteklendiğiniz, daha çok insanların göz önünde olmaya başladığınız bir süreç sizin olacak. Bu süreçte iş değişimi yaşamak, işle alakalı güzel e, başlangıçlar yapmak adına da Pozitif etkileşimler var. Güzel haberler alabilir, güzel teklifler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Venüsün ikizler burcu geçişi haritanızın 9. evinde etkili olacak. Seyahat gündemleri devreye girebilir. Yeni eğitimler, yeni bakış açıları, yeni vizyonlar adına önemli gündemler söz konusu olacaktır. Burada belki farklı kültürden, farklı coğrafyadan insanlar ile karşılaşmaya başlayabilirsiniz. Hayata karşı bakış açınızı, dine ve maneviyata karşı bakışınızı ve görüşlerinizi değiştirmek ve güncellemek isteyeceğiniz süreçler olacaktır. Umarım keyifli bir gündem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları, Venüs'ün ikizler burcu geçişiyle beraber özellikle aşk hayatınızın hareketleneceği, tutkularınızın, arzularınızın artacağı bir süreç olacaktır. Burada tabii cinsel arzularınızın artmasıyla beraber aslında aşkı keşfetmek, derinleşmek, parasal konularda sıkıntıları çözümlemek adına da önemli prototipler var. Yani önemli bir para geçebilir, bir borcunuzu kapatabilirsiniz, bir yerden paralar bekliyorsanız eşinizin maddi durumuyla alakalı da. Güzel gelişmeler olabilir. Evet, acil durum uyarısını almış olduk. Sevgili akrepler, güzel bir süreç sizi bekliyor. Derinleşeceğiniz, gelişeceğiniz bir e, gündem ortaya çıkacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Venüsün kezler Burcu geçişiyle beraber ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler alanında hareketlilikler söz konusu. Burada eşinizle alakalı güzel gelişmeler olabilir, onun hayatında güzel etkileşimler olabilir. Bununla beraber birçok yay burcu için yeni ilişkiler, yeni ortaklıklar gündemleri de söz konusu olabilir gözüküyor. Mevcut ilişkilerde uyum ve ahengin ön planda olacağı, ortaklı girişimlerde destekleneceğiniz bir süreç var. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Venüs'ün sönükezer burcu geçişiyle beraber özellikle günlük hayatınız, rutinleriniz, sağlığınız ve çalışma koşullarınızla alakalı iyice etkileşimler olabilir. Burada özellikle çalışma koşullarınızın güzelleşeceği, daha rahat çalışacağınız, daha severek çalışacağınız veya ekibinizde daha iyi anlaşacağınız insanlarla çalışacağınız gündemler var. Bununla birlikte tabii güzelleşmek adına, daha formda, yaza girmek adına bir takım ee, Kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza daha çok odaklanmaya başlayabilirsiniz. Sevgili oğlak burçları güzel bir sıra çalsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Venüs'ün ikizler burcu geçişiyle beraber e, özellikle aşk hayatınızda bir takım hareketlilikler olacak gibi gözüküyor. E, burada yeni aşklar, yeni maceralar, yeni tutkular peşinden koşabilirsiniz. E, Birçok kova burcu için belki çocuk sahibi olma haberleri veya yaratıcı bir girişimin neticelerini alma belki sanatsal bir faaliyetiniz veya bir hobiniz, hobiniz varsa bununla alakalı da güzel süreçler yaşayabilirsiniz. Umarım keyifli bir gündem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Venüs'ün ikizler burcu geçişiyle beraber özellikle ev, yuva, hane ve konfor alanınızla alakalı iyicil etkileşimler açık olacaksınız. Burada birçok balık burcu için taşınma, yer değiştirme, ev alma, ev satma, aileye yeni bir üyenin katılması, belki evlilik kararı, mekan veya muhit değiştirmekle alakalı gündemlerde söz konusu olabilir. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu kısa video bu kadardı. Venüs'ün ikizler burcu bu hızlı geçişten biraz bahsetmek istedim sizlere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Beni Instagram Opikus'tan da takip edebilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus ve opikusastroloje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.